Yaşam nasıl yaşanır acaba? Nasıl yaşanmalı? Bunun cevabı şu, yaşam yaşayarak yaşanır. Kendi yaşamımızın içine girdiğimiz zaman, yaşamımızdaki deneyimlerin farkındalığına vardığımız zaman, kendi yaşamımızdan öğrenmeye başladığımız zaman, yaşam çok keyifli bir hale gelir. Ama eğer farkında olmadığımız, başkaları tarafından dayatılmış, bize sıkıntı oluşturan otomasyonlarla yaşıyorsak o zaman çok büyük bir problem yığını içindeyiz demektir. Otomasyonla yaşamakta sorun yok aslında. Çünkü zaten yaşam otomasyonlarla yaşanır. Yani yaşamımız otomasyonlar olmadan yaşanması mümkün şeyler değil. Mesela ne, nasıl nefes aldığınızı düşünün. Nasıl yürüdüğünüzü düşünün bir insana sevginizi nasıl gösterdiğinizi düşünün bir konudan rahatsızlık duyduğunuz zaman nasıl tepki verdiğinizi düşünün bunun gibi binlerce on binlerce yüz binlerce otomasyona sahip durumdayız bunların pek çoğunu nasıl yaptığımızla ilgili hiçbir zaman bir fikrimiz olmuyor bile mesela havadan oksijen nasıl alıyoruz? O aldığımız oksijenle hücrelerimizle enerji nasıl oluşturuyoruz? Bunun farkında mıyız? Bunu biliyor muyuz? Okulda okuduysanız bu konuyla ilgili bilimsel bir yöneliminiz falan varsa biliyor olabilirsiniz. Ama bunu bilmenize gerek olmadan bu tür otomasyonları da yapıyorsunuz. Bunun gibi bilinç seviyesine çıkabilecek çıkamayacak çok sayıda otomasyonun içinde yaşıyoruz. Bu otomasyonları fark etmeye başladığımız zaman... Yaşamımızdan öğrenmeye başladığımız zaman yaşam yaşayarak yaşanır ifadesinin güzelliği, onun verdiği ruh hali karşımıza çıkacak, içimize sinecek. Ama burada kritik bir nokta var. Bu yaşam yaşayarak yaşanırı yaşayabilmek için başkalarından duymak, başkalarının yönlendirmesi altında olmaktan çıkıp, Biraz böyle dizginleri ele almamız gerekiyor. Mesela tavsiyelerle hareket etmememiz gerekiyor. Çünkü tavsiye zehirlidir. Herhangi bir tavsiyeyi düşünün. Herhangi bir tavsiye. Diyelim ki %99 işe yarayan bir tavsiye olsun. Ama %1 durumda çok tersi bir etki yapıyor olabilir. O tavsiyenin... İşe yaradığı durumlardan birinde miyiz yoksa yaramadığı durumlardan birinde miyiz? Mesela şöyle bir durum hayal edin. Gittiniz herhangi bir kitap evine kişisel gelişim rafından işte iki tane kitap aldınız. O kitaplarda okuduklarınızı yaşamınıza geçiriyorsunuz. Bunu yaparak yaşamınızı çok iyi değişiklikler de yapabilirsiniz. Yaşamınızı olduğunuzdan çok daha kötü bir hale de getirebilirsiniz. Çünkü oradaki her tavsiye, bazı durumlarda işe yarar ama bazı durumlarda hiç de işe yaramayabilir. Hatta olumsuz etkiler yapabilir, yapabilir. Yaşamınıza yönelik tavsiye veren insanların söylediği şeylerin tam karşılıklarını söyleyen insanlar da bulabilirsiniz. Mesela bunu nerede görüyoruz sıklıkla? Diyelim ki beslenme ile ilgili konularda. O kadar farklı tavsiyeler var ki bazıları taban tabana zıt birbiriyle. Ya da işte kişisel gelişim gibi konularda ya da zaman yönetimi gibi konularda vesaire. Bir tane net örneğini düşünelim. Mesela kimileri diyor ki işleri paralel yapmayın. Birini yapın bitirin sonra öbürünü yapın. Odaklanın. Hani bir iş yaparken başka bir şeyle bir arada yapmayın. Asla asla yapmayın. Kimisi de diyor ki yaşamı verimli yaşamak için... İşte daha zaman yönetimin daha iyi yapabilmek, daha çok fayda sağlayabilmek için işleri paralel yapın. Bir şey yaparken başka bir şeyi de elde edin. Bu paralellik çok önemli vesaire. Peki abi bu hangisi doğru hangisi yanlış? İkisi de doğru, ikisi de yanlış. Öyle durum var orada gerçekten odaklanarak bir konuyu yapmak, onu yapmadan başka bir şeye geçmemek çok yerinde ve değerli önemli bir şey. Öyle konular var. Orada gerçekten bir şeyleri bir arada yapmak sinerji etkisi oluşturuyor. Peki hangi durumda hangisi geçerli? Bunun kesin bir kural zinciri yok. Bu kendi yaşamımızda keşfetmemiz gereken bir şey. Şu i̇şte olay dönüp dolaşıp şuna geliyor. Yaşam yaşayarak yaşanır. Kendi yaşamınızı eğer birilerinin direktifleri doğrultusunda kendi imzanızı atmadan kendi öğrenmelerinizi gerçekleştirmeden, kendi tarzınızı oluşturmadan yaşıyorsanız o pek yaşanan bir yaşam değil gibi. O daha çok bir film şeridinin tekrar tekrar oynaması gibi bir şey. Ama kendi yaşamınızın içine girdiğinizde, kendi yaşamınızdan öğrenmeye başladığınızda, kendi yaşamınızdaki her duyguyu, düşünceyi, eylemi, hissederek, fark ederek, gerçekten yaşayarak yaşamaya başladığınızda işler çok değişiyor. Başa dönelim, söylenecek çok şey yok aslında. Yaşam yaşayarak yaşanır. Müzik